Merhaba Arkadaşlar Ben Changhyun İlk videomuzda kendime tanıtan bir video çekmeye karar verdim Sosyal medyada hani bana çok soru sorulan şeyler var onlar, onlar hakkında işte cevap vermeye karar verdim Öyle ilk Selamlama videosu çekeceğiz İlk soru olarak Nerelisin? Abi sen nerelisin diyorlar Çünkü niye? Çekeyim yani <gülüyor> Bana diyor bir şey diyor sen Özbek mi? Kırgız mısın? Bilmem ne. Hatta şey diyor ya. Çin, Çin, Çin, Çin, Çang, Çong. <gülüyor> diyor. Japon mısın? <gülüyor> ne alakası? Ben Güney Koreli. Güney Kore. Kuzey değil arkadaşlar. <gülüyor> evet. İkinci soruya bakalım. Nerede yaşıyorsun? Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara. Gazi Paşa. Yani Çankara'da oturuyorum. Ondan sonraki soru. Neden Türkiye'ye geldi? Neden Türkiye'ye geldi? Bu gerçekten çok soru soruyor. Bu cevaplıyorum arkadaşlar. 2013 yılında yani ben Akre'e gitmiştim. 2011 2012'de çıktım. 2013 yılında ben Kore geleneksel bölümde mezunum. Yani okula giderken Kore hükümet şeyleri yapıyor. Yani Kore geleneksel müzik okuyanları bir yılda üç ülkeye gönüllü olarak gönderiyorlar. Benim ilk başvuru yaptığımda. Türkiye vardı, Moğolistan vardı, Vietnam vardı. Allah Allah dedim. Acaba nereye gitsem dedik arkadaşlarımla birlikte. Ya ben o kadar da ilgilenmiyordum. yani. Askerden yeni çıktım okulda. Yani ders devam ediyordum. Çok yoğundum. Benim liderim vardı benim arkadaşım. Yani timin grubun lideri. O diyor işte diyor ya Moğolistan bana ne be dedi. Tamam o zaman Vietnam'da var dedi. Ya Vietnam ya kokar diyor. <gülüyor> Özür dilerim de. İşte o zaman Türkiye'ye gidelim dedim. Yani ben Türkiye hakkında hiç bilgim yoktu. Yani şöyle 2002 yılında olan e, o futbol maçıdan sadece Türkiye'yi biliyordum. Oradan haberim vardı hatta. Şey biliyordum. Birinci, kardeşi ülke. İkincisi, kebap. Üç, dondurma. Şöyle şakalaşıyorlar ya. Ya gerçekten böyle e, Türkiye kardeş ülke diye biliniyor ama... O kadar da şey yok, bilgileri yok, haberleri yok. Ben dedim işte dedim evet Türkiye çok güzel bir ülke diye biliyorum ama gerçekten böyle düşününce hiç haberim yoktu. Onlar Arapça mı kullanıyorlar, Türkçe mi kullanıyorlar o derece o kadar haberlerimiz yok. İşte tesadüfen benim için tesadüfen Türkiye'ye geldim. 3 ay kaldım. 3 aydır yani Türkleri, Kore sevmiyiz. müzik ders verdi. Ama dedim işte dedim ben hani hiçbir şey bilmiyordum. Ama böyle inanılmaz inanılmaz böyle anlatılamaz bir his var. Ona yani Kore'ye döndüm. Yani okulum daha devam ediyor ya. Acaba dedim, o Türkiye böyle sürekli aklıma Türkiye geliyor. Okula giderken işte eve giderken sürekli oturduğumda Türk yemekleri falan filan aklıma geliyor. Acaba tekrardan mı gitsem?" dedim. Ama cesaretim yoktu. Yani o zamanlarda Sonra şey yaptım Bir yıl sonra 2014'te yine başvuru Çıktı yine Türkiye vardı Abu, Bu benim kısmetim dedim Tekrar ben Lider olarak Arkadaşlarım toparladım Sonra tekrar başvuru yaptım Yine seçildik Yine seçildik Yine 3 aydır burada hani Ders verdik Sonra Kore'ye döndüm Aa, Ne karar verdim ondan sonra Evet ben Türkiye'de yaşayacağım yani ben Türkiye benim kısmetim dedim. Sonra okulumu kendi kendime artık yani devletten destekmesi falan almadan okulumu dondurdum. Dondurdum sonra tek başıma geldim. 6 ay Türkçe eğitim aldım. Geri döndüm. Sonra okulumu tamamen bitirdim mezun oldum. Ondan sonra Türkiye burslarından bursu kazanıp Türkiye'ye geldim. Gellerliği şu an Nisan ayındayız. 16 aya giriyorum. Kore'deyken hangi şehirde oturuyordun? İncheon'u biliyor musunuz? Kore Havalimanı'nın olduğu şehir ve Seul, Kore'nin başkenti. İncheon ve Seul'un arasında küçük bir sanat ne diyor? Şehir. Yani Kore'de sanat şehri diye geçiyor. Bucheon diye. Orada oturuyorum ailem şu anda orada oturuyor. Ben Kore'ye gittiğimde Incheon'dan hemen metroyla buçana geçiyorum. Sonraki soru hangi üniversitesinden mezunsun? Evet ben onu biliyor musunuz? Seoul Üniversitesi Kore'nin Kore'de en güzel Skydio'yu yani SKY Seoul Üniversitesi'nin Seoul Üniversitesi, Seoul Üniversitesi K olanda Korea Üniversitesi, Y olan da Yonsei Üniversitesi, oradan Seoul Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Fakültesi Kore Geleneksel Müzik Bölümünde mezunum, mezun olup hemen Türkiye'ye geldim. <gülüyor> en sevdiğin Türk yemeği nedir? Evet arkadaşlar, bundan anlatmalıyım. Geldiğimde bana iğrenç ve böyle kötü gelmiş yemekler, lahmacun. Lahmacun sipariş etmiş benim bir Türk arkadaşım. Sonra bir güzel lokantaymış. Böyle ikram ikram falan veriyordu. Adam işte tabak getiriyor, koyuyor, tabak getiriyor, koyuyor. Kore'de böyle bir şey yok. Salata malata bedava değil. Hem de sebze olduğu için yani pahalıca yani para alır. Şöyle geldi, salata koyuyor, şöyle geldi, işte yoğurtu bin, bilmem ne, şeyleri koyuyor. Benim ilg ilgim çektiği bir yemek vardı. Adam şöyle yapmış, şöyle yapmış, tabağa koymuş. Böyle kırmızı bir şeydi. Ben dedim, bu ne ya? Bir aldım, bir ısırdım, yedim, yutamadım. O derece. Adam şöyle yapmış, şöyle <gülüyor> koymuş. Bu, bu adı ne dedim? İç köfte diyor. Atçık köfte o, o zaman tabii ki de Türkçe bilmediğim için Çiçkopute, Çikiopute diyorlardı yani. Çikiopta çok kötü falan la. Sonra yanında böyle beyaz bir şey vardı. Tabak, tabak değil ya, bardakta. Şöyle içtim. Of! Kusacaktım. Bu yoğurt mu? Bu tuzlu. Bu ne? Bu ne ya? Ar! Ah! dedim. artık bir günde yemin ediyorum her günde bir kere öğlen yemekte Çiğ köfte yiyorum. Çi köfte en seviyorum. Bir de lahmacun çok seviyorum. Ayran bir günde yemin ediyorum. Bir litre içip geçiyorum. Bir günde. <gülüyor> en sevdiğim Türk yemek olarak. Lahmacun çi köfte söyleyebilirim. İç, i̇çecek olarak da hmm, e, şey ayran. İkincisi şimdi de içiyorum. Türk kahvesi. Çok seviyorum. Ya bu da çok sempatik bir şey yani. Şöyle kahveyi veriyorlar, yanında da şöyle ikramları veriyorlar. Ne kadar güzeller yani. Hatta şey de çok severim ya, mercimek çorbası. Mercimek çorbası, bayılıyorum. Oraya 10 kaşık acı biber koyuyorum. Ben acıyı çok seviyorum. Hatta Şey, Doğu, Güney'de olan, Adana falan, Malatya, oralarda acı yemekleri varmış. Çi köfte de acıymış. Ay ben gerçekten bayılıyorum. O acı biber var ya. Bir markete gittim. Böyle. Bu neydi? Adam şeyleri satıyor. Biberleri şöyle alıp satıyor. Şurada da şey yazmış. Yakan biber. Yakan biber. Ben onu çi köftenin içine atıyorum. 10 kere atıyorum. Oh oh yiyorum. En sevdiğim yemek budur. Bugünkü soru cevap. Bu kadar. Çekeceğiz. Kore'de Koreliler bir iş yaptıktan sonra bitişinde şeyler yapıyor. Sizde mesela hani elinize sağlık, ayağınıza sağlık falan bilmem ne diyorsunuz? Korelilerde şey yapıyor. Fighting yapıyor. Fighting. Fighting yapıyor. Ben yeni video çekimi başladım. Artı ilerimde gelecek videolar için hepimiz fighting. Affedersiniz durun. Durun durun durun yani gitmeyin. <gülüyor> şimdi e, size söylemediğim kısımlar var. E, daha böyle yetersiz soru-cevap olduysa, hani daha istediğiniz daha sormak istediğiniz varsa aşağı yorumda yazarsanız ben tek tek tek okuyup cevaplayacağım. Hatta şimdi video güzel olduysa eğer beni beğendiyseniz, burust, Hani abone olmayı beğenmeyin, unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan fighting